Selamlar arkadaşlar, Finroll'da geldiniz. Ben Rıdvan Ekrem. <gülüyor> yani bu değil, bu ben. <gülüyor> evet arkadaşlar, bugün yeni bir Conan Exile tutorialıyla karşınızdayım. Sizlere bugün nasıl bossları elde edeceğinizi anlatmak istiyorum. Bundan büyük bir keyif alacağım. <gülüyor> ha, bu arada arkadaşlar, bossu elde etmek derken öyle gidip bossu almıyorsunuz. Kendi evcilleştirdiğiniz hayvanların boss çıkma ihtimalini arttırıyorsunuz. Ben de bugün size bu ihtimalin nasıl olduğunu anlatacağım. Evet arkadaşlar öncelikle şuradaki bulunan güzel kurtla başlayalım. Bu evcilleştirme sırasında boss olarak çıkma ihtimalini arttırmak istiyorsanız bu yavruya exquisite meat verdiğinizde yani özel et verdiğinizde arkadaşlar %20 ihtimal ile greater gelme ihtimali oluyor. Eğer egzotik flash yedirir iseniz de bu ihtimal %10 gibi bir şeye düşüyor. Evet biliyorum arkadaşlar ihtimaller düşük. Ancak yapacak bir şey yok. Yani deneyeceksiniz. %20 ihtimal aslına bakarsanız gene güzel bir ihtimal. Çalıp çalıp durun yavruları işte koyun egzotik flash'i dayayın. <gülüyor> Veya işte eski eski zikmit daha iyi bir ihtimal %20 ihtimalle. Bunu dayayıp durun yavruya. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi geldik beyaz Tiger'ımıza. Hmm, gözlerini görüyorsunuz değil mi? Evet özel bir Tiger o. Şimdi arkadaşlar... ...normal bir Tiger'ınız olduğunda... ...bunun yavrusunu alıp... ...hani buradaki gördüğünüz gibi... ...daha baba bir Tiger'a dönüştürmek için arkadaşlar... ...Exotic Fresh vermeniz gerekiyor. Bu verdiğiniz Exotic Fresh arkadaşlar... ...yüzde yirmi ihtimal ile... ...onun bu şekilde... ...evcilleşmesini ve buna dönüşmesini sağlayabiliyor. Eğer buna Excuse Me'd verirseniz kardeş ne kadar zor ya bu Excuse Me'd demek. Kusura bakmayın kötü telaffuz ediyor olabilirim. Öyleyse sineye çekip devam ediniz demeyin. <gülüyor> İngilizce yap çok iyi değil. Yüzde düşüyor. Yani düşündüğünüz gibi Excuse Me'yi her şeye dayamak çözüm değil arkadaşlar. Hepsinde farklı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ve geldik arkadaşlar bu aslan parçasına. Bu aslanın daha iyisini, boss olan versiyonu düşürmek için. Bu düşürmek için derken gene yavrusunu alıyorsunuz. Aha şu karşıda koyduğunuz yere koyup yiyeceklerini dayıyorsunuz. Yani yoksa öyle <gülüyor> herhangi bir yerden toplamıyorsunuz arkadaşlar. Daha deminki ki ile aynı. Ee, exotic Fresh. Yani hemen şuradan size de göstereyim. Exotic Fresh'i dayadığınızda %20 ihtimal. Exquisite Meat'i verdiğinizde ise gene aynı şekilde %15 ihtimal ile boss olan. Bir yavruya dönüşebilmekte Şimdi arkadaşlar gergedanlara geldik Ancak bu gergedan olayı biraz karmaşık Nasıl karmaşık? 3 adet çeşidi var Siyah olan Burada gördüğünüz öküz gibi olan boz Ve beyaz olan var Bunların ihtimalleri ise arkadaşlar, şurada gördüğünüz bark, burada gördüğünüz nerede diyorum, evet tam olarak burada. Arkadaşlar, Great Rhino çıkarmak için bark kullanıyorsunuz. Bu %10'luk bir ihtimal ile çıkabiliyor bu şekilde koyduğunuzda. Aynısının siyahını yani Black çıkarmak için gene bark verdiğimizde %10'luk bir ihtimal oluyor. desert Berry verebilirsiniz arkadaşlar. Buradan Dessert Berries verdiğinizde Black gelme ihtimali arkadaşlar %10 greater gelme ihtimali ise %5'e düşüyor. Bu arada kafanız karışmasın arkadaşlar. Bunu boss olarak şey yaptım. Aynı zamanda greater olarak da geçiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim buna. Şu beyaz olana. Şimdi arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz üzere fiber diyor. Eğer bunda Beslerseniz bunun beyaz gelme ihtimali yüzde on, greater gelme ihtimali de yüzde düşüyor. Yani evet, e, greater getirmek düşündüğünüz gibi hepsinden daha da zor. Hep yüzde beşlik gibi küçük ihtimallerle dolanıyoruz maalesef. Evet arkadaşlar, bugünlük e, buradaki gördüğünüz bu hayvanların Greeter'in nasıl yapıldığını, daha doğrusu nasıl düşme ihtimallerinin olduğunu sizlere anlattık. Bir sonraki videoda hangilerinin Greeter'in nasıl e, yapılma ihtimalini anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz onlara da geçeriz. Öyleyse bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.